Kitap okuyun. Biraz kendinize zaman ayırın. Kendinizi rehabilite edin. Dediğim gibi tekrardan önünüzde 15 gün sonra yeniden eğitim dönemi başlayacak. Oraya hazırlık yapın. Şu an elinizdekini değiştirebilme şansımız var mı? Hayır yok. O kağıtlar geldi. Ama iyisini yapabilirsiniz. O iyisini yapabilmek için de kendinizi bir tedavi edin. Ödüllendirin. İyi ya da kötü. Kafanızı dinleyin. Gezin, ailenize zaman ayırın, okuldan dolayı, işten dolayı hani böyle zamanlarınız olmuyor ya bir iki film seyredin, belki bir tane kitap okuyun, bir taraftan da eksiğiniz neyse bu eksiği nasıl kapatırızın yolunu bulmaya çalışın. Ne var önümüzde? Ee, Şubat var, Mart var, Nisan var, Mayıs var, ta Haziran'ın 15'ine kadar 4,5 ay vaktimiz var. 4,5 ay da ooo neler değişir. Onun için hep beraber düzenleyeceğiz Milli maçlarda gördüğümüz gibi Tayyar Bey çok önemli bir nokta ya e, Tekrar ışık saçarak e, Parmak bastım e, Biz son dakikalarda Dünya üçüncülüğü e, Avrupa şampiyonlukları yaşamış, Ne zaferlere yakasmış, imza attık Ne zaferlere imza atmış Bir milletiz O yüzden gol yesek de gol atacağımız Günler yakındır Başarısız olsak da başaracağımız günler Yakındır. Öğretmenlerimiz de başarısız olmuş olabilir, yönetim de, işte anne baba da, e, şu anda sadece karne ile ilgili değil, birçok çalışanımız da veya şirket de başarısızlık yaşamış, yaşıyor olabilir. Biz ne yapacağız? Başarı yaşayan, başarıları gösteren filmler, kitaplar, başarı öyküleri olan insanlarla, Ünlülerle gerekirse röportaj yapalım. Başı herkesin bir başarı öyküsü vardır. Unutmayın mutlaka başarı dibinizde. Kapınızı çaldı. Belki şu anda kapı kilitli olabilir. Ama 15 tatilden sonra belki yarın size o kapı açılacak. Belki jeton düşecek. Belki bir yol bulacaksınız. Ama inanın devamlı bir işin nasıl olmayacağını değil, nasıl olacağını sorun. Ve beyninize bu komutu verin. Yatarken 15 tatilden sonra okulda ne gibi başarılar yakalayacağınızı, hareket planlarınızı, yol haritalarınızı hayal edin. Öyle uyuyun, güzel uyuyun, güzel kalkın. Çoğunlukla geç kalkmamaya çalışın. Bu tatil döneminde olan, tatilde olan öğretmenlerimiz için de olur, öğrenciler için de olur. Fazla beslenme ve uyku vakitlerinde oynamayın. ...belki bir iki saat oynanabilir... ...ama mutlaka 12'de yatmaya çalışın... Ee, ...daha önce okul döneminde... ...5'de 6'da 7'de kalkarken... ...belki 7-8-9'larda kalkabilirsiniz... ...bunu hak ettiniz... ...notunuzda değil... ...inanın gayretleriniz de hak ettiniz... ...o okullara giderek... ...kafa patlatarak... ...o sırtlarınızdaki çantalarla... ...o bahsedilen milli eğitimin sizlere hazır olarak... ...ikram ettiği kitapları okuyarak... E, ...gittiniz... Bunun için de gitmek de çok önemli. Bu bir süreç. Başarı yolculuğu bir süreçtir. Sadece sonuç odaklı olmayın. Çünkü süreçte keyif almazsanız büyük e, zafer, büyük sonuca karne gününe, gününe kadar, 15 Haziran'a kadar gerim gerim gerilirsiniz. Sıkım sıkım sıkılırsınız. O yüzden şu günden itibaren karar aldınız ya ondan dolayı. Tekrar direksiyonu iyi bir öğrenci, iyi bir insan, iyi bir öğretmen, iyi bir veli, iyi bir anne baba olmaya kendinize adayın. Hem ülkemiz kalkınsın, hem sizler kalkınsın. Güzel günler yakın. Çocuklar geleceğimiz hocam ya. Yani. Evet, sizler yani bizim geleceğimizsiniz. Atatürkümüzün dediği gibi, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asıl kanda akıyor, akıyor, akıyor. Bunun üstüne daha ben fazla bir şey söylemem hocam. En güzeline geldi getirdi dayadı işi. E şimdi tabii e, efendim hani bugün niye bunu ayırdım? Dediğim gibi e, bugün çok önemli bir gün servetimiz, geleceğimiz evlatlarımız karnelerle döndüler. Şimdi eğitim sistemin içinde bazı hatalar var. Zaman içinde bunları rehabilite edeceğiz. Milli eğitim deliller gibi çalışıyor. Bütün önerileri masaya yatırıyorlar. Eğitimcilerle konuşuyorlar. Öğretmenlerle konuşuyorlar, uzmanlarla konuşuyorlar. Tabii sistemi e, egzajere etmeden çözümler bulmak durumundalar. Mesela e, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta e, çocukların karnelendirilmesine şahıs olarak karşıyım. Sebebi siz hiçbirinci sınıfta dersinden kalan ya da işte okuma, yazma ve Türkçe ağırlıklıdır ya birinci sınıf. Çocuklar gerçi okullarından artık hazırlıklı geliyor. Hiç böyle tökezleyen öğrenci gördünüz mü? Yok. Hepsinin karnesi 5'tir. İşte asıl sıkıntılar da buralardan başlıyor. Çünkü birinci ve ikinci sınıfta hatasız gördüğümüz, ya bu çocuğun sıkıntıları var, algılama güçlüğü çekiyor demediğimiz, ya bu çocuğun Türkçesinde sıkıntı var, telaffuzları yanlış, doğru kullanamıyor demediğimiz... Ya da öğretmenler artık bunlar sarraf oldular, insan sarrafı, yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirdiler. Eksiği gördükleri halde görmemezlikten geldikleri için 3, 4, 5. sınıflarda gerçekle yüzleşmeye başladığında sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Aslında o yaşlarda baş gösteren bir şey değil bu. Daha erken yaşlarda öğretmenler artık dediğim gibi baktıklarında anlayabilecekler ama o yaş sınırındaki çocukları... Aileleri önüne başka şekilde göstererek atıyorlar. Aileler de fark etmiyor bu sıkıntıyı. O yüzden e, bana göre ilk 3 yıl çocuklar karnelendirilmemeliler. Ama bununla ilgili de e, çocukların yetileri üzerine ya da işte eğitimle ilgili yaşayabilecekleri sıkıntılar gözlenip tedbirlere alınmalı. Anladınız mı? Yani... ...ne demek istediğimi... ...derdimi anlatabildim herhalde değil mi hocam? Yanlış evet. düşünmüyorum. 1, 2 ve 3. sınıfta... ...çocuğun işte... ...hayat bilgisi, matematik... Yani orada dersleri görmüyor. Buralarda... ...üçlük öğrenciyi, ikilik öğrenciyi... 5 göstermeyin. Ki... ...sorunun ne olduğu çıksın. Ya bu çocuğun matematik zekasında sıkıntı var. Kardeşim. Ya da... ...ya bu çocuğun... ...Türkçe algılamada problemi var... Telefuz bunların üzerine düşürürse biz bu çocukları daha henüz filiz çağlarında, yetişme çağlarında kurtarabiliriz. Yani eğitimcilere de büyük işler Hı. düşüyor burada. Orada 3-5 e, e, püf noktayı hemen vermek isterim. E, Tayyar Bey gerçekten çok doğru söylüyor. E, tüm notları 1. 2. 3. sınıflarda karne olmasa bile 5 yıldızlı 5 şeklinde verildiğinde... Ee, çocuk sürekli başarılı olacağını düşünüyor. Bazı mükemmeliyetçi ailelerde, bazı takıntılı özellikle annelerde çocuklara devamlı bir harfteki 100 e, tane doğru yapan bir çocuğa bir tane hemen projektörle en yanlışını bulup bu nasıl olmuş işte planı çocuğu böyle yapıyor deyip kıyasladığımızda, kendisiyle kıyaslamadığımızda çocuğunun başarılı olduğu noktayı söylemediğimizde Büyük sıkıntılar çıkıyor. Ayrıca dördüncü sınıfta iş daha bir ciddiye biniyor. O yüzden çocukların okul yönetimleri olsun, öğretmenler ve veliler ve öğrenciler zeka türlerini öğrensinler. Yani e, işitsel zekaya mı sahip, görsel zekaya mı sahip, o noktalardan başlayıp güçlü yönlerini vitrine koyarak, pazarcılarımız gibi güzel meyveler öne koyup arkadan Başka şeyleri şey yapıyorlar. Tabii ki biz öyle yapmayacağız. Güzel yönlerini, güçlü yönlerini gösterip bak bu harfi çok güzel yazmışsın. Bak matematikte çok iyisin. Bununla birlikte biraz da kitap okumayı sevip kendini geliştirmenle büyük yarar var dediğimizde çocuklar çok daha güvende ve güçlü hissedecek. O yüzden sürekli pop poflamak da yanlış. Sürekli yanlışlarını söyleyip yermek de yanlış. O yüzden biz bağcı bağcıyı dövmeyelim. Bağımız bostana dönsün. Unutmayalım bakarsak bağ, çocuklarımız bakmazsak daha olacaklar. Aman dikkat. Geleceğimiz onlarımız bizi, onlar bizim canlarımız. Yaptığınız en küçük bir hareket domino etkisiyle 7 nesli etkileyecektir. O yüzden e, bugünden başlarsak önümüzdeki 7 nesli şimdiden adım adım, kademe kademe Milli eğitimimizde, öğretmenlerimizde ve tüm yerel ve devlet kademelerimizde alacağımız yol var. Biz ne dedik? Devamlı e, ara ara molalarla yürümeye devam edeceğiz.